Bütün etkisi bitti kafamdaki her şeyin artık bir etkisi yok bana Bu karanlık seni tribe sokar biz de bulaştık o boktan adamlara Bunu onlara sormadan anlama kendi vermedi vermiyor Hiç bana namlıyı anlına dönderirim bırak bitti adaletim hakkımı ver bana Bu şehirde bir bildeceğim bul çöz gündüzleri varoş geceleri Babilon yeryüzünde gerçekleri arayıp Get up get up so now child. Bir yol aslında bu yarısınde kaldıkça. Gidiyorum sokağa, git koy şuraya. She give a shit little. Get up get up so aslında bu yarısınde kaldıkça. Gidiyorum bu halinde, ki bana kitlen Kafamı açıp sonra saklayın Tabi patlayın her gece kulüpte iyi böyle bırak her şeyi İşin ardına saklan İşiyi hayatla bir tutma Senin aklında bir numaran yok lan Top yala yapıştır bak bu yakıştı Sokaklığına karıştır ortamı iyice Tokatla barıştır sokaklar alıştı Dudakla yapıştık yeni düzene Bu yeni düzene seni fırlatır Masa marifetim ne anlamadım Karşıya yüzerek geçtim Ben adamım boş yere, kimseyi sollamadım Dik başıma O şehrin ışıkları yer hep yer sönerken biliyorsun aklında duyuyorsun sustukça biliyorsun aslında bu yeryüzünde kaldıkça.